Hepimiz toplama, çıkarma, çarpma, bölme, buna benzer klasik işlemlere alışkınız ve bunları göstermenin birçok yolunu gördük. Ama bu videoda yapacaklarımız biraz daha eğlenceli. Evet, kendi işlemlerimizi tanımlayacağız. Bu işin güzelliği, matematiğin sınırlarının ne kadar geniş olduğunu göstermesi. Ayrıca, bu konuyu bazı sınavlarda ve testlerde de görebilirsiniz. Ve bunu yapmalarının sebebi, matematikteki işlemlerin sadece 4 temel işlemden ve üslü işlemlerden oluşmadığını, matematikte yeni işlemler de oluşturabileceğinizi göstermektir. Şimdi bir tane hemen yapalım, yeni bir işlem yapalım. x elmas y'ye 5x eksi y diyelim. Bunun bir fonksiyon tanımı diye düşünebilirsiniz ama bu tanımı bir işlem için yapıyoruz. Yani bizim işlemimize göre x elmas y 5x eksi y'ye eşittir. Bu tanıma göre 7 elmas 11 kaçtır? Tanımı olduğu gibi alalım. 7 elmas 11. Evet, 7 elmas 11 olunca x yerine 7 koyuyoruz. Bu durumda 5 çarpı 7 oluyor y'miz de 11 olduğuna göre, 5 çarpı 7 eksi 11 olacak. Bunu şöyle de düşünebiliriz. Bu tanımda x gördüğümüz her yere 7 ve y gördüğümüz her yere de 11 koyalım. O zaman burada eksi 11 var. 7 burada ve burada, 11 de burada ve burada ve şimdi işlemi yapalım. 5 çarpı 7, 35. 35 eksi 11, 24. Yani 7 elmas 11, 24'e eşit. Çok güzel, başka işlemler de tanımlayabiliriz. Şimdi çok daha çılgın bir işlem tanımlayalım. Şimdi mesela elmas yerine çok çılgın olduğunu belirtmek için yıldız kullanalım. Yıldız. a yıldız b. a yıldız b, a bölü a artı b olsun. Mantık yine aynı. Mesela 5 yıldız 6 kaç eder? Hemen tanıma dönelim. Tanım, a gördüğünüz her yere 5, b gördüğünüz her yere de 6 koyun diyor. O zaman bu işlem 5 bölü 5 artı 6 edecek değil mi? a artı b, a eşittir 5, b eşittir 6, 5 bölü 5 artı 6. Yani 5 bölü 11. Bu kesri ondalık kesir haline de getirebiliriz. Tanımladığımız bu işlemler için işlem önceliğini belirlemedik. Bu tarz işlemleri bir araya getirdiğimizde parantezlere tabi dikkat etmeliyiz. Şöyle ilginç bir şey yapabilirsiniz. Eksi 1 elmas 0 yıldız 5 yapalım. Şimdi parantezlere odaklanalım çünkü hangi işlemin önceliği olduğunu belirlemediğimizden işlem önceliğini parantezlere bakarak söyleyeceğiz. Bu durumda, çarpmanın toplamadan önce gelmesi gibi bir şey diyemeyiz, çünkü tanımlamadık. Ama parantezler bize yardımcı olabilir. Öncelikle buradaki işlemi yapmamız gerekiyor. 0 yıldız 5. 0 eder. Çünkü a'ya 0, b'ye 5 dedik. Bu da 0 bölü 0 artı 5 yapıyor. Sonuç 0 ediyor. Yani parantezin içi 0. O zaman işlem şuna sadeleşiyor. Eksi 1 elmas 0. Şimdi de elmasın tanımını hatırlayalım. 5 çarpı yazdığımız ilk sayı, 5 çarpı eksi 1, x eşittir eksi 1, y 0'dı. Eksi y yazdığına göre, eksi 0 yazıyoruz. 5 çarpı eksi 1 eşittir eksi 5. Şimdi, elmas sizin için tanımlı. Böylece bir elmas değil, tanımlı bir işlem görürsünüz. Yani asla, elmastan ne, bu ne ki, ben hiç görmedim, demezsiniz. Elmas bizim için tanımlanmış. Şimdi bu işlemleri böyle kullanırız. Bazen daha da karmaşık şeyler görebilirsiniz. Mesela şöyle çizeyim. Bunu bir işlem olarak tanımlar mısınız? Bilmiyorum. Neyse böyle bir sembol verilirse, buralara a, b, c, d denirse tanıma göre bu a çarpı d eksi b bölü c'ymiş. Şimdi bir kez daha görüyoruz ki bu bir tanım. Değişkenleri bu garip sembolle gösteriyorlar ama. Aslında yaptıkları şey, bu çılgın ifadeyi nasıl çözeceğinizi tanımlamak. Biri size bu elması verir ve çözmenizi isterse. Bir örnek vereyim. Elmasın içindeki bölmelerde eksi 1, 5, 3 ve 2 var. Tanımı kullanarak bu işlemi yapabiliriz. Her a gördüğümüz yere eksi 1 koyacağız. Eksi 1 çarpı d, elmasın sağ alt köşesinde d var. d eşittir 2, şöyle yazalım, bu a. Bu a, bu b, bu c, bu da d. Bu işlem o zaman, eksi 1 çarpı 2, eksi b, b neydi? b eşittir 5. Yani eksi 1 çarpı 2, eksi 5, bölü c. c eşittir 3. Yani burası eksi 2. Eksi 5 eşittir eksi 7, eksi 7 bölü 3. Evet, böyle çılgın işlemler yapabilirsiniz. Eğer biraz boş zamanınız varsa bunlarla hakikaten bayağı eğlenebilirsiniz. Kendi işlemlerinizi tanımlayın ve ne kadar yaratıcı olabileceğinizi görün.